Negatif sayıların toplama ve çıkarma işlemleri üzerine yapacağımız sunuma hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle negatif sayıyı tanımlayalım. Pekala size bir sayı doğrusu çizeyim. Evet bu doğru gibi olmadı ama neyse sanırım konuyu anlamanız için yeterli. Biz pozitif sayılara alışkınız. Yani eğer bu sıfırsa bir biriniz, bir ikiniz, üçünüz, dördünüz olur ve böyle devam eder gidersiniz. Ve eğer size 2 artı 2 nedir deseydim, 2'den başlardınız ve ona 2 eklerdiniz ve 4 çıkardı. Yani çoğumuz için bu kolay bir işlem. Ama bunu bir sayı doğrusu üzerine çizerseniz, 2 artı 2 eşittir 4 diyecektiniz ve eğer ben size 2 eksi 1 ne diye sorsaydım ya da diyelim ki 3 eksi 2 nedir deseydim, 3'ten başlardınız, 2 çıkarırdınız ve 1'e ulaşırdınız. Yani, 2 artı 2 eşittir 4, ve 3 eksi 2 eşittir 1. Şimdi, eğer 1 eksi 3 nedir deseydim, hmm, pekala, aslında bu da aynı şey. 1'den başlıyorsunuz, 1 gidiyorsunuz. Pekala, şimdi 0'ın altına ineceğiz. 0'ın altında ne olacak? İşte, o zaman negatif sayılara gitmeye başlarsınız. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve böyle devam eder. Yani eğer tam burada 1'den başlarsam, 1 eksi 3, yani eğer 1, 2, 3 diye gidersem, eksi 2'ye ulaşırım değil mi? Ve sonuçta 1 eksi 3, eksi 2 olur. Bu muhtemelen günlük yaşamızda zaten yaptığınız bir şey. Eğer size, bugün hava çok soğuk 1 derece ama yarın 3 derece daha soğuk olacak deseydim, Muhtemelen hemen sezgisel olarak biliyor olacaktınız. Yani o zaman eksi 2 derecelik bir sıcaklıkta olacaktık. İşte negatif sayılarını anlamı bu kadar basit. Ve sadece şunu unutmayın, negatif sayı büyük olduğunda, örneğin eksi 50, eksi 20'den daha soğuktur değil mi? Bu durumda eksi 50 aslında eksi 20'den daha küçük bir sayıdır. Çünkü eksi 50 eksi 20'nin çok daha solundadır. Bu şimdi sezgisel olarak bileceğiniz bir şey. Ama bazen işleme başladığınızda 50-20'den daha büyük bir sayı gibi düşünebilirsiniz ama bu eksi 50 artı 50'nin tam tersi. Evet, bu kadar açıklama yeter. Şimdi biraz problem çözelim. Ben bu sayı doğrusunu kullanmaya devam edeceğim çünkü çok kullanışlı. Şimdi 5 eksi 12'nin cevabını bulalım. Sanırım bunun neye eşit olduğu konusunda şimdiden bir anlayışa sahipsiniz ama ben yine de bir doğru çizeyim. 5 eksi 12. Eksi 10 la başlayayım. Eksi 9, eksi 8, sığmayacak galiba. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. 5'i de tam şuraya koyacağım. Evet, bu oku da biraz uzatırsam tamamdır. 5 eksi 12. Eğer 5'ten başlarsak, burada farklı bir renk kullanayım. 5'ten tam şurada başlıyoruz. Başlıyoruz ve sola 12 gideceğiz. Çünkü 12 çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gittik ve eksi 7. Evet, çok ilginç. Çünkü 12 eksi 5 de artı 7'ye eşittir. Hmm. bu yüzden sizden bunun niçin böyle olduğunu biraz düşünmenizi istiyorum. 12 ve 5 arasındaki fark neden 7? Ve diğer fark, yani sanırım her iki şekilde de oluyor, bu durumda 5 ve 12 arasındaki farkın eksi 7 olduğunu da söyleyebiliyoruz. Sayılar bu kadar birbirinden uzak. Ama biz şimdi daha küçük sayıdan başlayacağız. Sanırım bu son cümle kafanızı tamamen karıştırdı ama biz ilerlemeye devam edeceğiz. Biraz önce 5 eksi 12 eşittir, eksi 7 dedik. Başka bir tane daha yapalım. Eksi 3 artı 5. Ne eder? Aynı sayı doğrusunu kullanabiliriz. Eksi 3'e gidelim, eksi 3'e gidelim ve 5 ekleyelim. Yani sağa doğru 5 gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 2'ye ulaştık. Yani işlem 2'ye eşit. Eksi 3 artı 5 eşittir 2. Bu da ilginç, çünkü 5 eksi 3 de 2'ye eşit. Yani 5 eksi 3 de aynı cevabı veriyor. Bu 5 artı bu 5 artı eksi 3 yazmanın sadece başka bir yolu ya da eksi 3 artı 5 yazmanın. Negatif sayılarla işlem yapmak hiç de zor değildir. Çünkü tıpkı alışılmış toplama ve çıkarma yapmak gibi. Sadece, sadece artık çıkarma yaptığımızda sıfırın altında sola gidebiliyoruz. Başka bir işlem daha yapalım. Diyelim ki 2 eksi, eksi 3 kaç eder? Peki hmm. Pekala, bunu nasıl çözüldüğünü düşünürseniz şimdi anlayabilirsiniz. Şöyle oluyor. Negatif sayı, yok aslında eksi işaretleri birbirini götürür. Yani, bu 2 artı, artı 3 ile aynı şeydir. Ve bu da 5 eder. Bunu başka bir yolla da söyleyebiliriz. Başka bir tane daha yapalım. Eksi 7, eksi 2 ne eder? Evet, eksi 7, eksi 2. Pekala, bu da eksi 7 artı 2 ile artı 2 ile aynı şeydir. Ve unutmayın, şöyle yapıyoruz. Eksi 7'den başlıyoruz. Sağa doğru 2 ilerliyoruz. Yani eğer sağa doğru 1 ilerlersek, eksi 6'ya gideriz. Ve sağ 2 ilerlersek, eksi 5 çıkar. Değil mi? Eksi 5'e vardık. Bunu anlıyoruz, çünkü eksi 7 artı 2 ile 2 eksi 7 aynı şeydir. Eğer hava 2 derece ise ve 7 derece daha soğuyacaksa ne olur? Eksi 5 derece olur gibi. Bunlardan birkaç tane daha yapalım. Şimdi ne kadar fazla yaparsanız o kadar, o kadar alışırsınız, o kadar daha iyi anlarsınız, pratiğiniz artar. Bu yüzden bir sürü işlem yapalım. Şimdi, Eksi 7, eksi 3 dediysem, pekala ne yapacağız şimdi? Eksi 7'nin soluna doğru 3 gideceğiz. 3 birim gideceğiz. Eksi 7'nin 3 eksiğini elde etmemiz lazım. O halde cevap ne olur? Eksi 10 eder değil mi? Çok makul çünkü elimizde 7 artı 3 varsa, 0'ın sağındaki 7 de oluruz ve 3 birim daha sağa gideriz ve cevap artı 10 olur pozitif 10 olur. Ama 0'ın solundaki 7'yi alır. Sonra da sola 3 daha gidersek, eksi 10 elde ederiz. Birkaç tane daha yapalım. Biliyorum, tahminen kafanızı karıştırıyorum ama bize gerçekten yardımcı olacak şey, gerçekten yardımı dokunacak şey, pratik yapmak. Bu durumda diyelim ki, diyelim ki, 3 eksi eksi 3. Pekala, bu eksiler birbirini götürür ve cevap 6'ya eşit olur. Değil mi? Peki, 3 eksi 3 ne eder? Pekala, 3 eksi 3 bu çok kolay. Cevap sadece 0. Peki, eksi 3 eksi 3 ne eder? Eksi 3 eksi 3 ne eder? Pekala, şimdi eksi 3'ten 3 birim daha küçük bir sayı elde edeceğiz. Bu da eksi 6 eder değil mi? Eksi 3 eksi eksi 3 ne eder? İlginç, eksiler birbirini götürür ve böylece eksi 3 artı 3 elde edersiniz. Peki eğer 0'ın solunda 3'ten başlarsak ve sağa doğru 3 ilerlersek yine 0'a geliriz. Bu çok makul değil mi? Bunu tekrar yapayım. Eksi 3 eksi 3. Bir sayıdan kendisini çıkarınca 0'a eşit olmalı değil mi? Bir sayıdan kendisini çıkarınca 0'a eşit olmalı değil mi? Bu yüzden işlem 0'a eşittir. Ve aynı şekilde bu 2 eksinin birbirini götürmesi anlaşılır bir şeydir. Ve bu da diğer işlemle aynı sonucu verir. Birkaç tane daha yapalım. 12 eksi 13'ü çözelim. Bu kolay, çok kolay. Şimdi 12 eksi 12, 0. Bu yüzden 12 eksi 13, eksi 1. Çünkü 0'ın soluna doğru gideceğiz. 8 eksi 5'i yapalım. Bu çok basit bir işlem ve 3'e eşit. Peki 5 eksi 8 ne eder? 0'a kadar tüm sayıları gideceğiz. Sonra da 0'ın solunda 3 daha gideceğiz. Yani bu eksi 3 eder. Buraya bir sayı doğrusu çizeyim. Eğer bu 0 ise bu 5 olur ve şimdi de sola gidelim 8 gidelim sola doğru 8 gidiyoruz ve eksi 3'e ulaşıyoruz.